Peki örnek bir uygulamanız var mıdır? Var bir de galiba bir örnek getirdiğinizi evet, görüyorum. Evet getirdim. Bu oyunumuzun ismi e, Kablo. Şöyle yapıyorum. Şimdi bu normalde e, 3 yaş, 2-3 yaş arasındaki çocuklarımızda bu şekilleri onların önüne koyarak hani e, şekilleri birleştirme yerlerine takma olarak yapılabilinir.